selam boğa arkadaşlarım ben şengül şengül'ün sihirli fanları kanalına hoş geldiniz sevgili güçlü boğalar nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir efendim sizler için şöyle aralık ayı genel yorumu yapmak istiyorum biliyorsunuz aralık bizim artık son ayımız 2020'ye doğru şöyle giderken bakayım aralık ayı sizlere benim sevgili boğa arkadaşlarıma ne gösterecek kahve tarot melek kartı derken şöyle bir çıkıp gideceğim karşınızdan öncesinde sizleri aşk hayatınızın inceliklerini öğrenmek için oranında hemen bu açılımdan sonrasında aylığını yıllığını yükleyeceğim sevgili arkadaşlar çay aşk hayatınız kanalıma bekliyorum sevgili o arkadaşlarımı güzel insanları ardından hemen de açılımıma geçiyorum sizleri benim olduğum her yere bekliyorum sevgili o arkadaşlarım benim güçlü dostlarım aralık ayında hmm. harika Fena değil en azından. Şöyle bir bakacağız sevgili arkadaşlarım. Çevirelim ve çekelim. Şöyle yapıyorum değil mi sevgili arkadaşlar? Evet. Bakalım bakalım. Güzel balığınız var. Tombulca balığınız var sevgili arkadaşlar. Tombulca balığınız var da büyük de bir köpekciğiniz de var. Dev şeklinde adeta ayağa kalkmış. Dikkatli olmak lazım. Sevgili bu arkadaşlarım. Şöyle yanımda dursun peçetem bir bakalım ama geçmişten artık geçmişin birçok sıkıntılarını bakın aydınlığa doğru gidiyor sevgili arkadaşlar. Bir şeyler kopmuş diplerden artık bir şeyler kopmuş. Ne oluyor burada benim sevgili bu arkadaşlarımın hayatında giden aksilikler artık bir yer bir noktadan sonra tamamen kopuşa geçmiş. Ya ben koptum ya geçmiş koptu hesabı artık patladım ben hesabı deriz yani artık patladım ben patlamışsınız çünkü köpeğiniz de şaha kalkmış sevgili arkadaşlar bir yerde karşımızdaki düşmanlar da güçlü bunun da göstergesidir bu köpek çok büyük çıkmış yalnız şöyle bir şey var köpek çok büyük çıkmış ama sizin köpek %50 de düşmanınız yani sevgili bu arkadaşım %50 de desteğini yitirmiş arka ayaklar var ön ayaklar yok bitti ön ayaklar yok bakın güçsüzleşecek o bu da çok güzel bir şey derdim ama neyse hadi da, yani <gülüyor> o da güçsüzleşecek onu da geride bırakacaksanız merak etmeyin çünkü arka ayaklar var ön ayaklar yok ay çok güzel çok güzel bir şey çıkmış burada aman Allah'ım Şimdi yine kalem diyeceğim Allah'ım ya Rabbim bakın güzel kardeşlerim sevgili boğacıklarım ya işin ilginç yanı ne biliyor musunuz ben bunu niyet ettim sevgili boğa arkadaşlarım adına niyet ettim başkası olsa şu kameraya basmadan öncesinde şöyle bir bakar evirir çevirir ben de hiç o yok hiç burada gözünüz samimiyetimle söylüyorum gözünüzün önünde açıyorum çok güzel bir şey gözüme çarptı benim burada sizin bu düşmanınız daha sonra sizin hayatınıza da geçeceğim sizin bu düşmanınız sevgili benim boğacıklarım hadi şanslı yere gidiyorsunuz hadi bakalım hadi gözünüz aydın sanırım ben burada şunu gördüm 2020 yılı bu aralık yorumu sevgili arkadaşlar daha sonrasında 2020'nin 12 aylık yorumu karşımızda olacak bu demek oluyor ki benim şu an burada gördüğüm 2020 yılı güzel geçecek sizler için bu nedir Allah aşkına sevgili arkadaşlarım sizin düşman Bayağı bir güçlüymüştü öncesinde Bakın öncesinde Güçlüymüştü Çok canınızı yakmış Muradınıza engel olmuş işinize gücünüze engel olmuş Ayağınıza takıldı Hakkınızı almanıza müsaade etmedi değil mi? Ön ayaklar gitti mi? Düşmanınızın gitti Önden bir kere kaybetti Bir de arka ayaklar da gidiyor Resmen kılçık çıkmış Kılçık Balık yok kılçık Kuyruğu, kılçığı, kavası var. Düşmanınızın. Düşmanınız kısmetsiz. Hadi bakalım. Resmen ayaklar da gidiyor. Boğa diyor. Düşmanlar diyor gidiyor. Siz diyor güce gidiyorsunuz. Resmen göstermek isterdim. Ayak kısmında size gösterirken kendim göremiyorum sevgili arkadaşlarım. Ayak kısmında bu ayaklar da gidiyor diyor bakın. Lütfen kılçığı görün kılçığı ayak kısmı ayaklar da gidiyor yani aralık aralık yorumu bu ama bu demek oluyor ki 2020'de güzel yere doğru gideceksiniz hadi bakalım sevgili boğalar düşmanlarınız yok olacak zayıflıyorlar gitti gidiyorlar hadi bakalım buyurun görün kendinizi düşmanın zayıflamasıyla kendinizi görün sevgili boğalarım benim güçlü boğalarım işte bu diyeceksiniz işte bu hadi bakalım çok güzel karşınızda da tombul balığınız tombul balık size doğru dönüyor ve siz yanlış anlamayın tazmanya canavarı vardır çizgi filmlerde bakın ne hale geliyorsunuz İşte bu diyeceksiniz sizin bu vaziyetiniz karşısında benim güçlü boğacıklarım düşman gidiyor gitti gidiyor hadi bakalım oley süper ben böyle şekilde çok mutlu oluyorum çok seviniyorum ve bununla da kalmıyor önümüzdeki Yaşayacağımız günlerde ikinci balığınızın hayali de buraya çıkıyor. Gördünüz mü? Sevgili boğalarım. Ay inanmıyorum ya. Böyle sizlere maddi manevi. Gerçi balıklar maddiyattan söz eder ama olsun. Maddi anlamda çok sürprizler gelecek. Sevgili arkadaşlarım burada da bir şey var. Burada da bir küp var. Toplu bir şey var. Hadi bakalım benim sevgili boğalarım iş hayatınızda sevgili arkadaşlarım. Harika, harika ötesi yardımlar göreceksiniz. Evren tarafından da, da korunuyorsunuz. Çünkü çok düşmanların huf, sıkıntısını çekmişsiniz. Canlarım benim. Haksızlığa uğramışsınız. Onlar da gidiyor. Süper çıktı bu falınız. Yalnız benim burada gördüğüm biraz böyle geçmişten dolayı yara almış evli olan bu arkadaşlarım var. Sevgili arkadaşlarım üzüntü içindeler. Ama merak etmeyin siz de iyi yere doğru gideceksiniz. Nasıl gideceksiniz? Kötü alışkanlıklarını bırakacaksın. Sıkıntı, ailedeki sıkıntı her neyse onları geride bırakacaksın. Evli olan bu arkadaşlarıma söylüyorum. Tamam onu bıraktığın takdirde sen de sürprizli geleceğe doğru gideceksin. Benden söylemesi, sevgililer, sevgili boğanın sevgilileri, sevgilinin aranda sıkıntın her neyse Aralık ayı içerisinde bir anda böyle atağa geçiyorsun küçük çaplı çıkmışsın ama hemen atağa geçip ne yapıyorsun sıkıntıları çözüyorsun sevgilinden mahrum kalmamak için eksler koçların eksleri sizler de aynı şekliyle karşı tarafta aynı yarı yarıya çıkmışsınız burada boğaların eksleri koç mu dedim ben boğaların eksleri karıştırmamışımdır umarım boğaların eksleri bir anda böyle karşı tarafta aynı şekliyle çünkü siz hayatında olmadığınız için kendini kayıpta görüyor Karşı partneriniz Siz de aynı karşı tarafta aynı bir anda böyle ani karar alıp birleşme kararı alacaksınız birçok boğada da bu çıkmış karşı partnerlerinizde de bu çıkmış pilotonikler sizlerde plan proje peşindesiniz bekar olan boğalar hadi iyisin çok kısmetler fırsatlar yakalayacaksın hadi bakalım süper yalnız bir miktarcık sevgili boğa arkadaşlarım sizin burada sağlık durumunuzda %50 sıkıntı çıkmış canlar. Afınıza sığınarak söylüyorum yaşlılardır, yoğun bakımda yatan bir dedenizdir, yanlış anlamayın ki ben de işimi yapayım, söylemek durumundayım. Biraz vefat durumları çıkmış, %50'sinde bu çıkmış, onun dışındakiler tıpkı benim gibi gördüğünüz gibi böyle gayet normal, sıkıntı yok. Yaşlılarda vefat durumları çıkmış, ne diyelim, nur içinde yatsınlar, Allah taksiratlarını affetsin değil mi ölümlü dünya yapacak bir şey yok sevgili arkadaşlarım bir bu çıkmış bunu da ben bırakın da söyleyeyim onun dışında size samimi söylüyorum aylık bütçenizde de sürprizler gelecek sevgili sevgili boğalarım bu boğa arkadaşlarım hemen koçtan geçtiğim için karıştırmayayım çok güzel çıkmış gerçekten sürprizler geliyor mükemmel geliyor ama yani ama yani diyorum bazı zaten bazı sizi sıkan sıkıntıya sokan her neyse onları da geride bırakacaksınız bitti fazla takmayacaksın kafaya takma sevgili boğacığım takma sürprizlerin geliyor şöyle yapmaya alıştım artık masayı mahvettim sevgili arkadaşlarım sevgili boacıklarım işte gördünüz mü bakın şu yuvarlak sevgili boğalar. Ya bizim buramızdır, kalbimiz, ruhumuz, iç dünyamız ya da hane içimizdir. Şu da dışarıdan gelecek etkidir. Olumlu ya da olumsuz hayatımıza gelecek şeyler. Şimdi gördünüz mü merkez kısmını? Merkez kısmındaki sıkıntıları atı verdik. Hadi bakalım. Attık mı? Attık. Bir dünya balıklarınızı yunus balığı gibi kıvrıldıklarını görün. Parmağımda değdirdim, bozdum ama olsun. Ben gördüm göreceğimi balıklarınızı görün sevgili arkadaşlar biraz küçükler ama şimdi balığın büyüğüne küçüğüne göredir boyutuna göredir bizim cebimize girecek para veya hanemize işimize gelecek olan kısmetler yahu küçüğü büyüğü olur mu yeter ki gelsin güzel insanlar Allah aşkına bu bir ardından gelecek şu balığın büyüklüğünü görüyor musunuz sevgili arkadaşlarım nereden nereye kıvrılmış önce azı küçüğü gelecek ki ardından büyüğü gelsin sevgili boğalar ya piyangoyu mu tutturacaksın boğalar tutturabilir neden olmasın güzeller hadi bakalım şanslı yere doğru gidiyorsunuz çok güzel çıkmış çok güzel aman Allah'ım çok güzel sevgili arkadaşlarım tertemiz kuşlarınız cinsiyet vermek genelde ben sevmem ama çünkü genel olduğu için şimdi ben cinsiyeti vereceğim diğer cinsiyetteki bu arkadaşım diyecek ya olmadı ki Şengül ya ben şanssız mıyım diyecek ne yapacağım ben şimdi sevgili arkadaşlar cinsiyet de çıkmış burada ama tamam tamam ikinci cinsiyet de çıkmış ikinci cinsiyet de çıkmış ama şunu da söylemek zorundayım üç kişi çıkmış ikisi aynı cinsiyet biri bir cinsiyet canlar bu da ne demek oluyor İki cinsiyet aynı ya o da ağırlıkta şanslı çıkmış e söyleyeyim bari affınıza sığınıyorum canlar sevgili boğa arkadaşlarım benim güçlü boğalarım benim en kral dostlarım boğalardan çıkmıştır bunu ben her zaman söylerim en sevdiğim dostlarım arkadaşlarım o başka iki bayan bir erkek boğa arkadaşım çıkmış güzel kardeşlerim evren buraya ne verdiyse ben sizlere onu gösteriyorum yani bu ne demek oluyor İki tane bayan arkadaşım kolunun arka, böyle kolunun altına almışlar balığı. Bir tane de bey kardeşim almış. Ne demek oluyor bu? Bayanlar daha ağırlıkta. Canlar siz daha şanslı çıktınız. Hadi bakalım ne olur yanlış anlamayın. Ben bunu söylemek zorundayım. İki tane bayan, bayan kardeşim arada da bir tane bey kardeşim boğa. Böyle kolunuzun altında balıklarınız var. Hadi bakalım ya siz bu. Yeni yılın biletlerini kaçırmayın ne olur ne olmaz canlar. Aman Allah'ım zafere doğru gidiyorsunuz güzellik verim geliyor size. Ben bayıldım ben bayıldım sizin bu falınıza. Sevgili arkadaşlar gerçekten çok güzel büyük de balığınız nasıl kıvrılmış onu da görün. Özellikle de adında ne harfi olan arkadaşlarım? daha şanslı çıkacaklar aralık ayı içerisinde sevgili arkadaşlarım adında ne harfi olan sevgili boğa arkadaşlarım benden size söylemesi ama bu demek değildir ki diğer boğalar şanssız ya genel bu genel sevgili arkadaşlarım bu genel genel bu illaki ne diye bir şey yok tamam n'ler biraz ağırlıkta ama bu sizin haneniz burası balık kaynıyor Herkese buradan bir lokma var. Bunu böyle düşünün sevgili arkadaşlarım. Ben genele bakıyorum. Ben Ayşe'ye, Fatma'ya, Ahmet'e, Mehmet'e bakmıyorum. Ben Boğa Burcu'na bakıyorum burada. Herkesden burada bir parça var. Görün. Gözünüzü sevdiğiminin, Boğalar. Onlar benim en güçlü dostlarımlar. Onlar bu hak ettiler. Ay çok güzel çıktı sizin falınız. Hadi bakalım siz güçlendikçe düşmanlar zayıflığa gidiyor. Canlar bitti be. Çok güzel çok sevindim gerçekten sizlerin adına canlarım benim birazcık daha sabır tabii ki küçük çaplı sıkın ay bu da nedir buyurun güzellik geliyor güzellik derken öyle bedensel güzellik anlamında söylemiyorum kartımız der ki kurak toprak bitti yağmurlar yağacak verim bolluk gelecek değişiyorsun artık olay bitti diyor bakın tılsım para para Aşk hayatı içinde geçerlidir aynı şey. Fark etmiyor canlar. Artık geçmiş geçmişte kaldı. Güzelleşiyorsun bollu berekete gidiyorsun diyor. Tesadüfü görüyor musunuz? Buyurun size geldi bu. Ah benim boğacıklarım. Çok güzel çıktı. Çok güzel çıktı sevgili arkadaşlarım. Yalnız yalancılara, köstekçilere, düşmanlara dikkat ediyoruz. Nasıl dikkat ediyoruz? Planlı programlı hareket ederek. Zafer yapacağız sevgili arkadaşlarım. Yenileneceğiz. Nasıl yenileniyoruz? Yıkılan kule sizi her zaman korkutmasın. Eski evin yıkımı, yeni evin kurulumu demektir. Bakın sevgili arkadaşlarım, korku yok. Korku yok. Bu kartımız burada korku gibi gösterir. Ama bir yerde de kartımız der ki, korkma. Sen niye korkuyorsun? Sen zaten zafer yaptın der bu kart. Zafere ulaşmaya rağmen, korku duymak demektir bakın ne kadar güzel siz artık zaferi yaptınız araba kartımızda zafer yapmaktan söz eder geçmişin kötüleri burada da çıktı geçmişin kötüleri tamam onlar gidiyor onların işi bitti artık yenileniyorsunuz sevgili boğalar özellikle de gösterdim tane tane zafer sizi bekliyor güzel kardeşlerim zafere ulaştın korku yok bitti sadece kaybetmemek için mücadele edeceksin Bitti o kadar. Öyle hep de salmayacağız elbette. Elimizdeki şeyi tutmayı bilmeyeceğiz. Değil mi? Bileceğiz bunu. Şanslı yere gidiyorsunuz. Bakın bazı arkadaşlar denge kurmaya çalışıyorlar. Özellikle de evlilerde gördüm bunu. Sevildiğinizi hissedeceksiniz. Seveceksiniz. Sevileceksiniz. Beklediğiniz gelecek sevgili arkadaşlarım. Gerek sizlere de sırtınızı döneceksiniz. Çünkü denge kartımız şanslı yere doğru gitmekten söz eder. Aşk hayatında ben çünkü şu an aşk hayatına bakıyorum sağlık sağlıkta yine zafer yapacaksınız tamam zaman zaman sıkıntılarımız var sağlıkta dört dörtlük sağlık yok kolum ağrıyor bacağım ağrıyor belim ağrıyor tansiyonum düşüyor evet bunun için ne yapıyoruz zafer yapmak için derdimizin dermanını arayacağız Bel rahatsızlığımız, göz rahatsızlığımız. Değil mi? Önümüzü göremiyoruz sevgili arkadaşlar. Ben de göremiyorum bazen. Bununla alakalı ne yapıyoruz? Gidiyoruz doktorlarımızla anlaşacağız. Muayenelerden geçeceğiz. Kendimize iyi bakacağız. Bir iki tane yaşlıyı gördüm ama onları saymayalım. Ölümlü dünya. O kadar olur sevgili arkadaşlarım. Sıkmayın canınızı. Sağlığımıza kavuşabilmemiz için kaldır. Kaldır. Kafayı kaldır. Önünü gör. Korku yok. Tamam ortak noktada ama ailenizle anlaşacaksınız ama doktorlarınızla ya da kendinle barışacaksın korku yok sevgili boğa korkmamak için kendinle barışacaksın ondan sonrası Allah kerim çok güzel hadi bakalım sevgili boğacığım buyurun ne diyor melek sana yardım ediyoruz diyor gördük burada çok güzel hadi bakalım düşmanlar da gidiyor yalnız değilsin bunun farkına var ve biz meleklerine güven iş hayatında mı dedim hangisini şu an hatırlamıyorum sevgili arkadaşlarım korunuyorsunuz da onu da söyleyeyim gerçekten evren tarafından korunuyorsunuz aynen öyle evet sevgili boğa arkadaşlarım güzel insanlar ne yapıyoruz zafer yapıyoruz ne yapıyoruz istediğimiz şeyin elinden tutuyoruz gereksizleri arkaya bırakıyoruz şansa doğru gidiyoruz ne yapıyoruz? Korkmuyoruz. Çünkü artık zaferi yaptık. Kendimizle barışacağız. Kendimizle barışıp önümüzü göreceğiz. Çünkü şu an bazı arkadaşlarım önünü göremiyor. Bazı şeylerden dolayı. Ama merak etmeyin onlar da geçecek. Evren var. Evren size yardım ediyor. Evet sevgili arkadaşlarım bu açılımımızın sonuna geldik. Sizleri kapamadan öncesinde Çay falı Aşk Hayatınız kanalıma bekliyorum. Oranında yıllıklarını hemen bunun ardından yükleyeceğim. Sevgili arkadaşlarım orayı da gözden geçirin. Burayı da benim olduğum her yeri gözden geçirinlerim Sizleri seviyorum. Sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Türkçe'li ihsan ettimse bazen dillerimiz takılabiliyor sevgili arkadaşlar. Affola. Bir sonraki açılımlarımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun. Sizleri seviyorum. Kocaman da öpüyorum. Hadi bakalım.